Bir zırhlı araç düşünün. İçinde 21 tam teçhizatlı deniz piyadesi ve 3 mürettebat var. TCG Anadolu'nun alt güvertesinden suya iniyor. Zırhlı araç ama yüzüyor. Karaya istenilen noktadan çıkıyor. Askeri güvenle gidilmesi gereken noktaya ulaştırıyor. Savunma sanayinin... Özgün projelerinden biri daha yapılan teslimat ile hayata geçti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, FNSS tarafından tasarlanıp üretilen zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'nın teslimatlarının başladığını açıkladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibik güçleri yani deniz piyadeleri önemli bir platforma sahip oldu. Demir açıklamasında Türkiye'nin mayın ve zırh koruması, Ateş gücü ve harekat yetenekleriyle Dünya'da bu kabiliyete sahip iki ülkeden bir olduğuna dikkat çekti. Amfibik harekatlarda en büyük risk Sudan Kara'ya çıkış sırasında alınan tehdit. Birçok izleyicimiz En iyi Savaş Filmleri listesinde ilk 10'da yer alan Erraine'i kurtarmanın açılış sahnelerini hatırlayacaktır. Deniz piyadelerinin ...tehditlere açık kalınan süreyi kısaltmak için en kısa zamanda kıyıya ulaştırılması ve çıkartmanın yapılması büyük önem taşıyor. Zırhlı amfibi hücum araçları, kıyıda ise kara kuvvetlerinin kullandığı zırhlı muharebe aracı gibi etkin bir şekilde görev yapmak zorunda. Araç düşmanın ateş gücüne karşı hem balistik hem de mayın koruması sağlamak durumunda. Tecrübelerini Zaha'ya aktaran FNSS kısa süre içinde tasarım ve imalat çalışmalarını tamamladı. Platform kendini testlerde de ispat etti. Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren TCG Anadolu gemisiyle birlikte Zaha resmi olarak kullanılmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi araç ihalesini karşılamak üzere tasarlanan Zaha'dan 23 adeti personel taşıyıcı, 2 adeti komuta kontrolü aracı ve iki adede kurtarma aracı konfigürasyonunda tasarlanarak üretiliyor. Toplam teslim edilecek araç sayısı ise 27. Araçlar TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinden de görev yapabilecek. Zaha 12.7 mm çapında makinalı tüfek ve 40 mm çapında otomatik bomba atar barındıran Uzaktan komutalı, silahlı kulesi sayesinde yüksek ateş gücüne, sızdırmaz ve hidrodinamik gövde tasarımına sahip. Suda, itki sistemiyle saatte 7 nat hızla ilerleyebiliyor. Karada ise hızı saatte 70 kilometreye çıkıyor. Zaha, sis perdesi üretme kabiliyetine ve balistik korumaya da sahip. Araç, %60 dik eğimi tırmanabilirken, %40 yan eğimde de tutunabilmekte. Zaha, 90 santimetre yüksekliğindeki dik engelleri ve 2 metre uzunluğundaki hendekleri kolaylıkla geçebilmesi sayesinde oldukça iyi bir arazi performansını da ortaya koyuyor. TCG Anadolu'nun havuz bölümünde yer alacak zahalar sayesinde, olası bir amfibi harekat sırasında kıyıya yönelik çıkartma yapabilmek de mümkün hale gelecek. Kurtarma ve komuta kontrol konfigürasyonlarındaki Zaha'ları saymazsak, 23 adet Zaha kıyıya 483 artı 69 kişilik bir kuvvet aktarımını sağlayacak. Daha önceden geçen yıl Endonezya'da yapılan Indo Defense Fuarında Tolga Özbey'in sorularını yanıtlayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Zaha'nın önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekmişti. Şimdi Zaha çok özel bir araç. Ee...